Bugün elimde Google'ın Pixel 6 Pro son çıkardığı telefon var. Bu iPhone 11 Max, Pro Max, bu da iPhone 13. Şimdi bunları şekilsel olarak karşılaştıracağım. Çok fazla teknik özelliklerine girmeyeceğim. Bu ikisinin ekran boyutu neredeyse aynı. İkisi de 6.7 inç. Ekran parlaklığı olarak 13'lerle aynı. Fakat Google'ın farkı kamerası çok güçlü. Bunlarda 3x'e kadar optik zoom var. Bunda ise 4x'e kadar optik zoom var. Bir de arka kamerası 50 megapiksel.